Allahümme salli ve sallim ve berg ala Muhammedin ve ala alihi adede ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim üçüncü cildimizin sorularının sonuna geliyoruz. Allah nasip ederse yarından itibaren yedinci cildimizde kaldığımız yerden yolculuğumuza devam edeceğiz. Siyer-i Nebi'de efendim. Son kalan sorularımıza bakalım. Nuh tufanı bütün dünyayı kaplamadığına göre o bölgenin dışında bu tufan sürecinde kurtulan insanlar var mıdır ve soyları devam etmiş midir bugüne? Hayır efendim kalmadılar çünkü dünyanın o merkezi hükmünde bugün görmüş olduğunuz Rezopotamya toprakları dünyanın merkezi olarak insanlar çok fazla yayılmış değiller ve Nuh tufanı bütün insanların yaşadığı bölgeler üzerinde gerçekleşti. İnsanlar bugünkü gibi dünyanın dört bir tarafında yayılım eğilimi göstermiyorlardı. Hoş bugün gördüğünüz orta asya toprağı Afrika topraklarına doğru bir yayılım olsa da bu yayılım dünyanın yuvarlak halindeki tek kıta halindeki kara parçası üzerinde büyük ve kıvrımlı bir es çizen nur tufanının çok hızlı bir hareketiyle yerli eksan olmuştu. Şayet bu nur tufandan kaçmaya gayret edenler olsa da Kur'an-ı Kerim'in ile yaşayan hiç kimse kalmadı. Zira konu sadece Nuh tufanı olmadı. Etrafta bu yerin der, deb beraber volkanik patlamalar, büyük kırılımlar, büyük değişimler, kıtaların birbirinden ayrılması derken ortada sudan kaçmayı başarmış birileri olmasa da hadi oldu diyelim bu büyük beladan kurtulmak ne yazık ki mümkün olamazdı. Ehli küffar nihayetinde Nuh tufanında Nuh aleyhisselamın gemisinden hariç kim varsa onlar ehli küfar olarak ne yazık ki dünyadan ayrılmak zorunda kaldılar, canlarını verdiler. Efendim 3. Cilt 25. bölüm için taymiler 25 bölüm. Geçmiş medeniyetler de bugün hala uzayda yaşayan medeniyetler var. Dünyanın sonuna doğru belki bir daha gelirler dendi. Bunlar dünyada mı kıyamette yaşayacak, uzayda mı bir de bu medeniyet ehli iman mı? Bunlar. Daha önceki günlerdeki sorularımıza cevaplandırdık. Ehli iman vazifesi taşımıyorlar. Mükellef değiller efendim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden haberdarlar mı? Bu medeniyetten Efendimiz'i görenler olmuş mu? Evet bu medeniyetten Efendimiz'i görenler olduğu gibi buradan e, uzaklaşmış olanlar, buradan gitmiş olanlar, uzay gitmiş olanlar da vardı. Dolayısıyla bu son nihayetinde Dünyaya geleceklerdir elbet ama yaşanacak o süreç bugün bize filmlerde ya da masanın açıklamalarıyla anlatıldığı gibi değil. Bir başka yine baharat yolu konusu. Efendim son sorumuza geliyoruz. Hem bölmeyelim dedik ama son iki videomuz daha kısa oldu. Selamun Aleyküm demişler ve Aleyküm Selam Esra Yalçın kardeşim. Hz. Adem Efendimiz Aleyhisselam Arafat'ta tövbe anındayken Resulullah ve Vesselam Efendimiz'in isimlerinden 9 sahnesiyle Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Bu ismin bu anda da kullanılma hikmeti nedir Allah razı olsun demişler. Efendim bugün de kullanılıyor olması Allah Resulü isimlerinin hiç unutulmamış olmasındandır. Onun isimlerinden biri olan Ahmet göklerde anılırken onun yeryüzünde birer karşılığın olmaması beklenemez elbet. Her demin her devrin peygamberi o. Vazife-i şeriat-i Muhammediye'ydi, vazifeye gelene kadar da hakikatte vazifesindeydi. Bugün de olduğu gibi Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bir ölü demek ne mümkün. Canlı değil görmüyoruz ama ehli i şehadet nasıl yaşatılıyorsa onlar da yaşıyorlar. Selavatlarla anıyoruz, bize duyuyorlar, karşılık veriyorlar. Rabbim onun ümmetinden olmanın şerefiyle yaşayabilmeyi, onun şefaatine erebilmeyi onun ehli beytinin sevgisini kazanabilmeyi bizlere nasibi müesser eylesin. O büyük hamseyi abadan ayırmasın bizleri. Efendim bir dahaki dersimizde Siyer Nebi'nin yolculuğuna devam ediyor olacağız. Üçüncü cildimizin soruları bitti. Baskı oyuncusu bizim için de iyi oldu. Sizler de böyle kısa kısa bölerek cevaplandırmaya gayret ettik. Sizler bize sorularınızı sormaya her cildimizin içinde devam edeceksiniz elbet. Bu bizim ciltlerimize daha da geliştiriyor, daha da güzel hale geliyor. Birlikte olduğumuzun hissine varıyoruz sayenizde. Bu birliktelikle kelime-i tevhidin sancağının altında buluşmanın zevkine ediyoruz. Efendim hakikat, yarın yolculuğa devam. Rabbim son nefese kadar talep olmayı nasip eylesin. Yarın tekrardan görüşmek üzere inşallah bir aksilik olmazsa kalın sağlıcakla.